''Ne için geldiniz?'' dendiğinde de ''Futbolcuları dövmeye geldik.'' dediler. Tabii söz olmayan olaylar da oluyor. Bu taraftar kültürü birleştiren bir tutkal gibi oldu diye düşünüyorum. Taraftarlık sadece taraftarlık değildir İzmir'de. Biz çok gelişmedik. Biz bir yerlerde takıldık kaldık. Hala da futbola dair söylediğimiz iki çift yok.